Herkese merhaba, Mutlu İkici ben. Ümrani İste Mahallesi'ndeki Beyaz Evler Projesi'ndeyiz. Çok keyifli, 3 artı 130 metrekareden oluşan bir bahçe katımız var. İsterseniz bu keyfi beraber yaşayalım, beraber dolaşalım.